Dostlar şu an değineceğim konu ile ilgili olarak tüketicilerden ben aslında geri dönüşler alıyordum. Gündem çok yoğun, şikayet edilen çok fazla firma var, çok fazla marka, çok fazla ürün grubu ile ilgili geri dönüşler hep alıyorum sizden. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde hepinizin şikayetlerini değerlendirmeye ve bunları videolaştırmaya çalışıyorum. Ancak yani abartısız binlerce bu tarz geri dönüş var ve içlerinden mümkün olduğunca en etkili olanları Tek tek seçip hazırlamaya çalışıyorum. Gündeme alacağım. Yani şu bu videodaki konumuz tüketicilerden geliyordu zaten. Fakat çok ilginç bir bilgi vereyim size. Bu bahsi geçen markanın yetkili servisleri dayı şikayetçi bu konudan. Evet neden bahsediyoruz? Vestel Efendi'nin çamaşır makinesi ürün grubunda Rulman Keçe grubu. Şimdi heceleye heceleye gideceğim. Çünkü saçma bir içerik. Rulman keçe grubu dediğimiz çamaşır makinenizin kazanın içerisinde tambur dediğimiz olan malzeme var. Ee, sizin çamaşırları attığınız o pas parlak görünen metal bölüm tambur diye geçer o. O tamburun kendi bağlı olduğu bir rulman ve keçe grubu var. İki tane rulman bir de keçeden oluşuyor bu. Keçe grubu üstüne basılıyor. Su sızdırmasın ki rulmanlar sudan dolayı deforme olmasın vesaire diye. Şimdi enteresan bir durum var ki 13 Aralık 2019 tarihinden sonra rulman keçe grubu tamir edilmiş olan ürünler bir daha bozuluyorsa garantiye girmiyormuş. Sebep? Ha sebeple ilgili makul mantıklı bir açıklama yok. Şimdi yetkili servis dostlara soruyorum bu konuyla ilgili bilgileri yok sadece kendilerini iletilmiş böyle bir işte Emir diyeyim ben yani böyle bir emir olduğunu söylüyorlar Bu arada minik bir detay aktaracağım bunu aktarmak zorunluluk Dostlar keyfi değil Çünkü sebebi benim abiminde bir vestel yetkili servisi olması şimdi ben vestel ile ilgili burada ne zaman işte güzel şeyler söyleyince harika muhteşem kimsenin sesi çıkmıyor da vestel ile ilgili ne zaman olumsuz bir yorum yapsam abim üzerinden bir baskı kurmaya kalkıyorlar. Her seferinde abim arada kalıyor. Öncelikle sapla samanı birbirinden ayırmayı öğrenememiş bu insanların yönetim kadrolarında olmaları bile Vestel adına bir utançtır benim için. O ayrı konu. Ben buradan direkt olarak beyan ediyorum ki benim bir ticari kimliğim yok. Ben bir tüketici dernek başkanıyım. Dolayısıyla tüketiciler ile ilgili her konuda dilediğim gibi Saygı çerçevesinde, markaya hakaret etmeden, küfür etmeden dilediğim yorumu yapabilirim. Yani netice itibariyle abim Vestel Yetkili Servisi, ticari bir işletme. Ben bir tüketici dernek başkanıyım. Ticarette uzaktan yakından ilgim yok. Üstümde bir Vestel tişörtü de yok. Vay efendim üstünde niye tişörtü var falan diye. Dolayısıyla özgürce, rahatça, hiç kimseye hiçbir şeyin hesabını vermeden ben burada dilediğim yorumu yapabilirim. Buradan açık açık ihtar ediyorum. Gerçekten ihtar ediyorum. O, yani o avukat ordularınız da beni ilgilendirmiyor. Hakikaten benim videolarım ile ilgili bir rahatsızınız var ise direkt beni mahkemeye veriyorsunuz ve orada karşılaşıyoruz. Ben burada anlattığım her şeyin sebebini orada anlatırım, açıklarım. Sizin avukat ordunuz orada işte bir gariban Adem Elbacı ile mücadele edebilir herhalde. Yani Vestel yetkili servisi olan abimin bu konularla uzaktan yakından ilgisi yok. Ben ne zaman Vestel'le ilgili bir şey söylesem, yani aklınıza hemen Taner mı falan. Yani sizin yüzünüzden öz abimle bile görüşemiyor konumdayım. Bir araya gelemiyoruz, gidip gelemiyoruz artık birbirimize. Ama neden Vestel'in o muhteşem müdürleri aman aramızda bir bağ yakalayıp da izan altında bırakmasınlar diye. Ben gerekli uyarımı yaptım. Yani bundan sonrası sizde. Evet, itiraz edeceksiniz tabii. De itiraz edeceğiniz merci orası değil, burası. Ne derdiniz varsa gelirsiniz, benimle anlatırsınız. Bundan sonra attığınız, atacağınız Taner Elbacı'ya yönelik her adımı da buradan izlersiniz. Onu da açık ve net söylüyorum size. Siz kim olduğunuzu da gayet iyi biliyorsunuz. Neyse, şimdi bu yetkili servislerden önce söyleyeyim bu bilgilerin kaynağı abim değil. Fakat abimi geçtim bir kenara. Bu yetkili servis olan dostlar da haklı olarak deşifre olmak istemiyorlar. Çünkü ekmek yedikleri bir nokta. Fakat vatandaşa haksızlık yapıldığı konusunda onlar da hemfikir, kafaları da karışık ve bunun bir saçmalık olduğunu onlar da düşündüğü için. Bu arada dört ayrı değerli ustamla görüştüm, değerli servisle görüştüm. O, o konuda da bilginiz olsun. Bunların kim olduğunu da öğrenemeyeceksiniz benden hiçbir zaman. Netice itibariyle dostlar, şimdi bir Vestel kullanıcısı olarak görün kendinizi. Şu ana kadar anlattıklarımı bir kenara bırakın. Kendinizi bir Vestel kullanıcısı olarak görün. Vestel'den gitmişsiniz, bir çamaşır makinesi almışsınız. Sizin bu çamaşır makineniz 3 yıl zaten firma tarafından garanti altına alınmış. Siz 6 ay içindeyse 350, 6 aydan sonra yaptırdıysanız 400 lira bir bedeli var. Artı 4 yılda ek garanti yaptırdınız diye düşünelim. Toplamda size 7 yıl garantiniz var mı dostlar? Evet var. Şuraya bir 7 yıl yazalım. Size göre 7 yıl garanti var fakat... Mantığa göre yani bunun hala açıklaması nedir bilmiyorum. Dileyen herhangi bir Vestel yetkilisi e, ulaşıp bana bunu açıklayabilir. Ben de buradan sizlere ha dostlar bizim kafamız basmamış meğerse aslında oymuş diyebilirim. Ancak hiçbir mantık 7 yıl boyunca kendisini güvenceye almak adına 1500 liraya çamaşır makinesi alıp üstüne 400 lirada ek garanti bedeli ödeyen bir e, vatandaşa neden Rulman'ı ikinci bozulduğunda garantiye girmediğini anlatamaz diye düşünüyorum. 13 Aralık 2019'un bizler için, biz vatandaşlar için özelliği nedir biz bilemeyiz ki. Kaldı ki bizde ilgilendirmez. Ne oldu? O tarihten önceki Rulman Keçe grubu anlaştığınız Rulman Keçe grubu tedarikçiniz başkaydı. E 13 Aralık 2019'dan sonra başkası oldu. İşte öncesindekiler çok kalitesizdi saymıyorsunuz. Sonrakiler kaliteliydi sayıyorsunuz. Ya da öncekiler çok kaliteliydi sıkıntı yok ama sonrakilerde kaliteyle ilgili bir sıkıntı oldu. Bunu da müşteriye mi yıkmaya çalışıyorsunuz? Yani biz tüketiciyiz ve o tüketicilerin bağlı bulunduğu bir derneğiz. Bu soruları sormak bizim en doğal hakkımız. Dolayısıyla ister istemez biz sizden bunun cevabını bekliyoruz. 3 yıl garantili olarak satın aldığım bir ürünün Aynı zamanda ek güvence, hadi garanti de demeyeyim. E, ek güvence olarak 4 yıl karşılığında bedel de ödediğim bir ürünün. Bu arada dostlara hemen izah edelim ek garanti ile ek güvence arasında ne fark var diye. Bir ürünün garanti kapsamı koşullarında ürünün çalışmasını engellese de engellemese de her şey garantiye girer. Fakat ürünün ek güvence kapsamında olduğu zaman diliminde cihazın çalışmasını engellemeyen ama Örnek veriyorum kozmetik olarak ne bileyim işte ön paneli sarardı diyelim. Bunlar garantiye girmez. O konuda bilginiz olsun. Yani bu firmalar genellikle ürünleri size satarken garanti olgusunu çok net ön plana çıkartırlarken ne yazık ki uygulamada işler öyle ilerlemeyebiliyor. Yani 10 yıl garanti diyen bir hot point vardı bir zamanlar bu ülkede. Ben hatta bu klimayı satan bir mağazada o satış esnasında orada e, bulunuyordum abi 10 yıl garantisi var iyi biliyorsun dedi vatandaşa e, satış bittikten sonra mağaza yetkilisine dedim ki ya bu cihazın 10 yıl garantisi yok Niye abi kompresör 10 yıl garantili ya dedi bana e, bak işte kendin söylüyorsun kompresör 10 yıl garantili kendisi değil ya abi işte garanti garantidir abi değildir işte garanti garantidir değil bu firmalar o kompresöre 10 yıl garantiyi babaların ayrına vermiyor o kompresörün bozulmayacağını biliyorlar da ondan garanti veriyor. E kompresör bozulmayacaksa bozulacak olan ne? E o kompresörü ko kontrol eden ITC kartı bozuluyor. E onu niye garantiye sokmuyorlar? E bozuluyor da ondan sokmuyorlar. Gayet basit bir mantık yani. E abi onu da bozulsun da o zaman düşünürüz. Ya e, o zaman düşünme kardeşim işte yani... Bu mal bozuldu, bozulduğunda belki 3 yaşında, belki 4 yaşında olacak. Senin için abi üstünden zaten 3-4 yıl geçmiş olacak. Ama vatandaş kendisini 10 yıl boyunca garantide zannediyor olacak. E yok satıcılar gözünde bu pek anlam ifade eden bir durum değil. Dolayısıyla şimdi rulman keçe grubunun bozulmasında tüketicinin nasıl bir yükümlülüğü olabilir? Çok fazla çamaşır yükleyebilir. Mesela zaten tamburun alacağından daha fazla nasıl bir çamaşır yükleyebiliyorsunuz? Yani maşallah kilogram ile hacim arasındaki farkı da öyle böyle daralttınız ki. Yani 10 kilogram diye aldığımız çamaşır makinelerin içerisindeki tambur hacmi e bundan 5 yıl önce 7 kilogram olarak satılanlarla aynı hacimde. İnanmayan girsin araştırsın baksın. Bu makineler niye sizlere hep kilogram olarak satılıyor mesela? Gidin sorgulayın. Litresi ne kadar bunun deyin. Tambur hacmi ne kadar diye sorun. Ya bakın bugün 10 kilo olarak 9 kilo 10 kilo olarak satılanların tamur hacimlerinin bundan 5 yıl 6 yıl önceki 7 kilogram olarak satılanlarla aynı olduğunu göreceksiniz. Yani dolayısıyla zaten mühendislik hesapları sizin tarafınızdan yapılıyor Vestel efendi. Yani vatandaş ne yapabilir yani o rulmanları bozmak için. Dolayısıyla da yani ikinci arızası veya üçüncü arızası niye tüketiciye ücret olarak yansıtılıyor? Biz bunun cevabını istiyoruz. Buradan Vestel çamaşır makinesi kullanan herkese de söylüyorum. Vestel'e lütfen bu soruyu sorsunlar. Benim çamaşır makinemin e, Rulman Keçe grubu ikinci arızayı vazgeçtim. 7 yıl içinde üçüncü arızayı yaparsa ben ücret mi ödeyeceğim diye sorun cevabı alın. Hayır kesinlikle ödemeyeceksiniz diyorlarsa onun ekran görüntüsünü alın bir yerde saklayın. Çünkü size lazım olacak. Çünkü... Müşteri hizmetleri size ne kadar öyle bir şey yok dese de sözde iş fiiliyata geldiğinde yetkili servislere ulaştırılan o adı bülten olan emirler bütünü ne yazık ki yetkili servisleri sizden ücret istemeye mecbur bırakıyor. Tabi bu sadece Rulman Keçe grubu ile ilgili bir durumda değil. Birkaç gündür LG ile ilgili de çok biliyorsunuz ciddi bir mücadelemiz var. Baya baya bu adamlarla birbirimize girmiş durumdayız. Sebebi montaj esnasında vatandaşa zorla akım koruma prizi satılmaya çalışılması ve almazsanız cihazınız garanti dışı kalır tehdidi durumu. E bu aynı zamanda bugün YouTube'dan bana ulaşan birçok tüketicinin de Anlattığı üzere ne yazık ki Vestel, Sunny gibi markalarda da bu durumlar geçerli diyorlar. Hatta o görüntünün, ekran görüntüsünü alıp buraya paylaşırım. Netice itibariyle benim buradaki anlatım veya söylemlerim Vestel'e özel veya marka karalama amaçlı bir şey değil. Sahadan ne geri dönüyorsa bize, benden de o dönüyor size. Yani ben burada hikaye yazmıyorum. Bunları da uydurmuyorum. Bunların tamamı bana ulaştırılan bilgiler. Nasıl ki tüketiciler rahatsızlık duyduklarında bana ulaşıp bunun topluma yayınlanmasını diliyor ise bakın vicdanen rahatsızlık duyan yetkili servisler de artık benimle irtibat kurup evet doğrudur bizim ekmek teknemiz biz itiraz edemeyiz firmaya. Lakin bunu da doğru bulmuyoruz. Bunu da dile getirir misiniz diyen koca yürekli insanlar var bu ülkede. Bakmayın siz biz birçok yetkili servise bugüne kadar çok fazla karşı karşıya geldik ama içinde ne değerli insanlar, ne değerli büyüklerimiz, ustalarımız var bizim. Elbette ki kıymetleri bilinmedi. O ayrı konu. Netice itibariyle dostlar, Vestel'de de olsa, LG de olsa, Samsung de olsa, Philips de olsa, hangi marka olursa olsun tüketiciye reva görülen bu uygulamaların her zaman için biz karşısında olacağız. Satış sonrası hizmet yönetmeliği ve garanti belge yönetmeliği kapsamında tüketicilere, biz tüketicilere verilen bütün hakkı sonuna kadar kullanacağız. Ben siz canınız sıkıldıkça kanun kural değiştirin diye o artı 4 yıl ek güvence belge parasını ödemedim size. Veya ben 3 yıl garantili olduğuna güvendiğim için Vestel aldım. Yoksa gidip Samsung'ta alabilirdim 2 yıl garantili. Biz bugüne kadar insanları Vestel'e yönlendirirken ne dedik? Dedik ki ya kardeşim bir yılı küçümsemeyin, gerçekten küçümsemeyin bugün hala, bugün hala aynı şeyin arkasındayım. Ha şunu da ayırt etmek lazım, ben o müdür tayfasını eleştirdim az önce sapla bana ayıramıyorlar diye ama kendimi de eleştireyim. Ben de ayıramamışım. Vestel ile bu yönetim bakış açısını da birbirinden ayırmak lazım. Ya yani şimdi Vestel'in Vestel olarak bana sunduğu o 3 yıl garantiye ben gerçekten minnetle bakıyorum. Neden? Ya çünkü gerçekten o bir yıl küçümsenecek bir şey değil. Cesareti varsa Samsung efendi versin. Cesareti varsa LG efendi de versin 3 yıl garanti. Yok. Zaten gerek de görmüyor adamlar. Hele Philips. Onlar tam Allah'lık yani. Hiç öyle böyle değil. Dolayısıyla hani Vestel'e olan bir güven temalı bakış açımız var bizim. Yıkmayın bunu kardeşim. Yani insanlar bize sorduğunda tamam malınızın kötü olanı var. Çamaşır makineleriniz durmuyor yerinde bir türlü. Hoplamayı zıplamayı çok seviyorlar. Ona bir türlü çözüm bulamıyorsunuz. Dolayısıyla biz de bunu tüketiciye söylüyoruz. Çamaşır makinesi mi? 7 kilodan yüksek mi? Aman ağa Vestel'den uzak dur diyoruz. İster istemez söylüyoruz. Durmuyor kardeşim. Ama bulaşık makinesi mi? O Samsung değil Vestel'den al. Bak o konuda çok başarılar diyoruz. Niye? Doğrusunu yapıyorsunuz da ondan. Bulaşık makinesinde doğrusunu yapıyorsunuz. Çamaşır makinesinde yanlış Çamaşır makinesini aldırmıyoruz. Biz tüketiciyiz arkadaş. Mantık bu. Biz dert yaşamak için, dert çekmek için satın almıyoruz bu malları. Biz huzur bulmak için ve verdiğimiz paranın karşılığını alabilmek için bu ürünleri satın alıyoruz. Tekrar söylüyorum. Oyun esnasında kural değişmez. Siz bu malları bize sattığınızda 3 yıl garantiliğe sattınız. Parasını ödeyerek artı 4 yıl ek güvence yaptırdık. Dolayısıyla yasa ve yönetmelikler kapsamında... Garanti dışı bıraktığınız hangi tüketici var ise bana ulaşsın. Aynı yasa ve yönetmelikler ile Vestel'in karşısına dikiliriz. Hiç merak etmeyin. Hiçbir şekilde Vestel'in şu tarihten önceydi, bu tarihten sonlarıydı, iki kereydi, üç kereydi, beş kereydi yaklaşımlarıyla sizin arıza yapan ürününüzden garanti dahilindeyken ücret istemesine izin vermeyin. Bu tarz durumlara maruz kalan vatandaşlar bana ulaşsın yasa ve yönetmeliklerin emirleri çerçevesinde gerektiği bütün yollara başvururuz. Lütfen Vestel Efendi'ye bu konuyla ilgili prim vermeyin. Aynı zamanda hiçbir markanın montaj esnasında size bu kireç önleyiciyi almazsan, rezistans kireçlenirse ben bunu garanti dışı bırakırım diyen yetkili servisin sözüne inanmayın ve hadi bırak da göreyim deyin ona. Çünkü e, ellerindeki materyalin o bahsettikleri malzemenin Devletin bağımsız bir kuruluşundan gerçekten bahsettikleri derecede cihazı koruduğuna dair hiçbir bilgi belge yok. Yok. Tamam biz de zamanında insanlara bunları dedik ki hala da söylüyoruz. Ya tamam alın kullanın. Yani korumaya çalışıyoruz makinelerimizi en azından. Fakat almazsanız garanti dışı bırakır mantığı yok ya dedirtir adama o zaman yine karşı karşıya geliriz. Ya yetkili servislerinizi uyarırsınız Restel Efendi ya da sizinle yasa önünde çok sık bir araya geleceğiz demektir. Bu arada tekrar şu konuya da değineyim. Yetkili servisler sizlere bir şeyler satmaya çalışıyor ise samimiyetle söylüyorum ki bunun sebebi de yetkili servisin kendisi değil. Onlara zorla bu malları sattırmaya çalışan o çürümüş zihniyettir. Bunu da unutmayın lütfen. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.